Bir üçgenin alanı için a eşittir b h çarpı 1 bölü 2 formülünü kullanabiliriz. Bu formülde a eşittir alan, b eşittir taban uzunluğu ve h da yükseklik. Şimdi bu problemi görselleştirelim. Buraya bir üçgen çiziyorum ve b ve h'ı bu üçgenin üzerinde işaretleyeceğim. Buradaki uzunluk b oluyor. Bu dikey uzunluksa yükseklik. Şimdi problemin istediği bu formülden yola çıkarak yüksekliği bulmamız. Formül neydi? a eşittir 1 bölü 2 b h'tı. Bizim yapmaya çalıştığımız bu formülden h'ı çekmek, yani yüksekliği. h'ı eşitliğin bir tarafında yalnız bırakmak istiyoruz. h zaten sağ tarafta, o zaman sağ taraftaki her şeyi sadeleştirelim. İsterseniz bazı adımları atlayarak gidebilirsiniz. Şimdi, 1 bölü 2'yi sadeleştirmenin en kolay, en iyi yolu, eşitliğin iki tarafında 2 ile çarpmak. Unutmayın, eşitliğin bir tarafını uyguladığınız her işlemi diğer tarafı da uygulamalısınız, yoksa eşitlik bozulur. 2 ile çarpmamızın asıl amacı, 2 kere 1 bölü 2'nin 1'e eşit olması. Bu tarafı 2 ile çarptığımızda, elimizde sadece b h kalacak, diğer tarafta ise 2 a olacak, değil mi? Sonuca çok yaklaştık. Şimdi h'ı yalnız bırakacak olursak, eşitliğin iki tarafını da b'ye bölebiliriz. İki tarafı da b'ye bölelim. Böylece ne elde ediyoruz? Sağ taraftaki b'ler sadeleşir, yani elimizde h eşittir 2a bölü b kalır. Bu formülü h'a göre çözmüş olduk. İleride bir soruda üçgenin alanı ve taban uzunluğu verilirse ve yükseklik sorulursa bu formülü kullanabilirsiniz.